Herkese her gün pabucuma yepyeni niye Hoş geldi kendimizi attık. Yeriniz üst yanlış suyundan drone sattık. Misley misley altta attayım demeye başladık vallahi. Drone sattık. Jüttan daha yeni düştü. Yakındakiler bizi duydu zaten. Bizi olacak da yakındakiler. Sesi o oyuncaktır. Ben de Crabgrass'a doğru ilerleyeyim ben. Yani ben de doğru ilerleyeyim. <gülüyor> Son mermi he. Son mermi. Biraz scope olmuyor. adamdan zaten gözükmüyor. Barrel'da şeyinde. Neresi sıkı da taşın neresi Buraya sıkmış bak. Bak buraya sıkmış. Ekstra öyle bir güneş buraya ki şu an adamları neredeyse göremiyorum. ekrana öyle bir güneş çürüyor ki şu zar zor görüyor he zar zor şimdi sese gelecektir şimdi bu sese gelecektir Yanıyorum söndüren mi tabi tabi çak eşliğinde bitirelim Tabi tabi hadi kaçtan kaç kaç adam adamım adamı gelir şimdi Yanıyorum söndür Lan 6x yere düşmüş Tabii tabii Çürün gage'e şimdi basabiliriz. Çürün şimdi basabiliriz. Adam adama doğru ilerleyelim biz. Adamın loot'una çekelim. Evet burada bizim bize altı iki sağdım altı iki sağdım altı altı altı Bak işte bazen gaza gelmeyeceksiniz Bak bu tuşlarla gaza gelmeyeceksiniz Geldi ne mesela Gördü birisini kankeyk onu. Bitirdim süper. Süper son iki kişi kaldı. Buna olabilir mi sizce? Bence olabilir. Bence Mystayne olabilir bunlar. Lan geldiğimiz yana sıkıyor. Geldiğimiz yana sıkıyor. Bot mu? Hı? Yapma lan. Yapma sonradan bot olamaz. Bu adam sonradan bot olacağına inanmıyorum. Nasıl sonradan bot olur ya? Değilmiş. Değil. Değil. Değil değil arkadaşlar. Ben şu anda çatıda. Son vuruşumuzu bombayla mı yapalım sizce? Havadan patlıyor. Buradan tutmadı. Bombayla yaptık. baba bunu bot sandım lan. Evet arkadaşlar kaç hasar vermişiz? 1500 hasar. İyi. Her vurdumuz yani indirmişiz. Kaçırdığımız yok mesela. Güzel. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayız Teşekkürler. Hadi iyi oyunlar sizlere.